Efecan. He. Efecan. He. Senin çekişi değil miydin? He. Annem bir priz istiyor. He tamam çekeriz bir ara. Ne istiyor diye sorsana. Ne istiyor? Balık pişirecekmiş sana. Aha çekeriz bir ara. Oğlum hangi ara git bir bak sor. Yürü git. Alo kanka ben elektrik çekeceğim malzeme almaya. Tamam bekliyorum seni okulun orada görüşürüz hadi. Usta bize priz kablomu abla bir şeyler lazım Ne yapacaksınız? Hat çekeceğim usta Priz nasıl olsun? Nasıl olsun kanka? Oğlum hatta sen çekeceğim ben ne bileyim Nasıl olsun usta? Iskası varsa sıvı, azı, sıvı altı, yoksa sıvı olsun O zaman sıvı olsun usta O zaman sıvı olsun Kablo ne vereyim? Neler var abi? Sen benim sabrım mı deniyorsun? Ne alacağız kanka? Mehmet Hoca derste anlatırken dinleseydin. Oğlum okula gittiğimiz var? Siz öğrenci misiniz? Evet. Nerede? Meslek Lisesi'nde. Hangi bölüm? Elektrik bölümü. Hem elektrikçi olacaksınız hem de anahtar prizden kablonu anlamayacaksınız. Yürüyün gidin dersini tamamlamayın. Öğrenin gelin. Hadi yürüyün. Tamam abi yani ne şey yapıyorsun ki? Hocam ben size bir şey soracaktım. Efendim? Hocam bize tesisatı anlatır mısınız?